Sevgili yaylar, 2023 yılı burç yorumlarına hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere 2023 yılında sizleri neler bekliyor biraz bunlardan bahsedeceğim. Jüpiter koç burcunda ve 5. evinizden geçerken bu yıla başlıyorsunuz. Bu yıl Jüpiter'den yana şanslı bir yıl olacak burçlardan birisiniz. Çünkü kendinizin doğal yöneticisi olan aşk, para, çocuk, hayaller gibi konularda fırsatlara sahip olacağınız bir dönem. Özellikle yılın bu ilk yarısında ciddi anlamda şanslı zamanlar olacak. Özellikle değerli yaylarda şöyle bir durum vardır özellikle yükselen yaylarda. 2017-2018 yıllarında çok zor bir dönem geçirdi yaylar. Çünkü satürn transiti aldınız yükselenden ve akla karayı seçtiniz. Bazılarınızın hayatının altı üstü birbirine girdi kiminin hayatın altının üstünden daha hayırlı olduğunu nereden biliyorduk diye bir söz var biliyorsunuz Şems'in o Şemsi Tebrizi'nin o sözüne bir bazılarınız masar oldular ve bu şekilde de devam etti. Mars arkadaşlar 7. evinizde ikizlerde retro durumunda bundan dolayı da içinde bulunduğunuz ilişkinin size zarar verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu zarar verdiğini düşündüğünüz ilişki gerçek anlamda eylemsel bir duruma dönüşüyor olacak. Ve artık bu konuda bir karar alıp da ben bunu eyleme dönüştürüyorum diyeceksiniz. 25 Mart 21 Mayıs arasında Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle de aklınıza bile gelmeyecek insanlarla ilişkileriniz başlayabilir. Ve bitmiş bir ilişki geri dönerek bir anda evlilik yoluna da gidebilir. Ve neredeyse buradaki o ani hareketi işte Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber sizde bununla karşılaşma durumunuz olacaktır. Ve burada o Mars zaman içerisinde bir Uranüs ile açı atacak ve o da o durumun aniliğini tetikleyecek ve ani durumları tetikleyecek en önemli noktalar kariyerinizle alakalı. Ama daha o kısmına gelmedik. Birazdan onları da anlatacağım size. Arkadaşlar herkesin, herkesin bir kişisel doğum haritası var ve o doğum haritası potansiyelinize göre öngörüleriniz oluşuyor. Siz yay burcu olsanız bile yay aslında herkesin haritasında var. Herkes bir miktar yay burcu. Dolayısıyla sizin kendi potansiyellerinize göre bir öngörüler oluşuyor. Ve kendinizle alakalı keşfetmek istediğiniz hayat sınavları, nerede ne hata yapıyorum da geri sarıyorum gibi konular hepsi doğum haritanızda gizli. Ve bu doğum haritanızdaki bu noktaları siz de kendiniz, anlamak isterseniz doğum haritası danışmanlığı için bizimle temasa geçebilirsiniz. WhatsApp hattımızı bu videonun altından bulabilirsiniz. Sizi şaşırtan durumlarla karşılaşabileceksiniz arkadaşlar bu yıl. Maddi yönden de ele alırsak belki hiç paranızın kalmadığını düşündüğünüz bir anda büyük bir iş teklifi veya maddi kaynakların size gelmesi gibi beklenmedik durumlar olabilir. Bu dediğimiz tarihler arkadaşlar sizler için çok önemli. Bunları not almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü siz o tarihlerde antenlerinizi açarsanız ne olacaktır? Siz daha duyarlı olacaksınızdır ve bazı fırsatları değerlendirmek için sizin için gerçekten çok önemli noktaları oluşacaktır. Önyargılarınızı, kararsızlıklarınızı ve küçümseyici tavırlarınıza dikkat edin. Çünkü kibir çok olumsuz bir durum. Hayatınızda her zaman şükrü mutlaka koyun. Biliyorum beklentileriniz çok yüksek olabilir. O yüksek beklentiler size göre yüksek olmayabilir. Ama kaz gelecek yerden tavuk esirgemem derken eldeki tavuktan da olmayın. Tavuk bazen bir civciv verir ve o daha büyük bir neticelere yol açabilir. İşte bundan dolayı da arkadaşlar bazı fırsatları kaçırmanıza neden olacak durumlar oluşuyor. Neden? Çünkü oradaki küçümseyici, kendinizi üstün görücü tavırlar bunlar sizin için olumsuz evrensel normlara uygun olmayan çirkin davranışlar Kim? kendi iradenize <gülüyor> çok pardon evet sizlere bir şeyleri anlatırken benim de zaman zaman boğazım düğümleniyor ve e, ne oluyor arkadaşlar e, biz de insanız, kusura bakmayın şimdiden söyleyeyim. Kendi iradenize bağlı olarak verdiğiniz kararlar diyorduk, evet arkadaşlar. Kendi iradenize bağlı olarak verdiğiniz kararlar bu yıl sizin için çok avantajlı olacak. Yaptığınız işleri severek mi yapıyorsunuz yoksa mecburiyetten dolayı mı yapıyorsunuz? İşte bu tip sorular kafanızı çok kurcalayacak. Çünkü siz zaten bilgisayar başında oturmayı sevmeyen, genellikle gezmeyi ya da hareketli yapılacak işleri seven bir insansınız. Ve hayatta gelmiş geçiyor. Yani çalış çalış nereye kadar birazcık da hayatımı yaşayamam gerekiyor diyeceksiniz. Ve bu tip sorgulamalar içerisinde yer alabileceksiniz. 7 Mart Satürn'ün balığı geçtiği bir tarih arkadaşlar. Satürn balık burcuna geçiyor 7 Mart'ta. Ve ee bu zamanda sizin 4. evinizde olacak. Ve bu geçiş size yaşam planınızda bazı sorumluluklar almanız gerektiğini hatırlatacak nitelikte oluyor. 2,5 yıllık bir serüven başlıyor. Ve bu 2,5 yıl boyunca bu ilgili dönemlerde kararlar alacaksınız. Çünkü orada arkadaşlar 4. ev, ebeveyn evi, yuva evi, baba evi, aynı zamanda oturduğunuz evle alakalı bir takım durumlar. Ve bu durumlarda ya taşınacaksınız ya bir şey yapacaksınız. Ya bir ev alacaksınız. Bununla alakalı size sorumluluklar hatırlatacak, nitelikte olacak. Bu iki buçuk yıl boyunca hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Evlilik, iş ya da kariyerle ilgili meseleler, ebeveynlerle ilgili meseleler ve sizin kendi ebeveynliğinizle de ilgili, anne baba oluşunuzla da ilgili alakalı yapalandırmalara gideceksiniz. Kararlarınızı iyice ölçüp tartarak almalısınız ki özellikle yılın ilk yarısı gelecek olan fırsatlar daha sonra da ayağınıza dolanmasın. 16 Mayıs'tan sonra arkadaşlar Jüpiter 6. evinize geçiyor. Uranüs ile birlikte bu evde olacak. Bu dönem dikkat etmeniz gereken konular sağlık konularıdır. Beklenmedik ameliyatlar veya operasyonlar gündeminize gelebilir. Özellikle bu yıl kazalara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı dönemde Mars'ta tam tepe noktasında geçiş yapı olacak ve o MC noktasından geçen o Mars'la o Uranüs arasında bir ilişki oluştuğu anda sizin özellikle iş yerinde ona buna dangır dungur konuşmamanız lazım. Çünkü bir anda kendinizi kapının önünde bulabilirsiniz. Öfkeyle kalkan zararlı oturur ve dahası iş yerinde bir iş kazası ya da buna benzer bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aniden oluşabilecek bu tip kazalara karşı dikkat edin. Yine spor yaralanmaları, kemikler ve bunlarla alakalı durumlar çok önemli. Sağınızı solunuzu kırmayın. Benden size söylemesi arkadaşlar. Ee, ne dedik? İşte Mars tam tepe noktanızdan geçiyor ve bir anda da arkadaşlar kendinizi hastanelerde bulma durumunuz ortaya çıkıyor haliyle. Dikkatli olmanızda yarar var. Buradaki konu tabii sağlık yerine çalışma hayatınızla ilgili de olabilir. Az önce söylediğim gibi çalışma hayatınızdaki teknolojik unsurlar ve buna bağla, bağlı bir takım gelirler elde edebilirsiniz. İnternet üzerinden İşler yapabilirsiniz, ithalat, ihracat yapabilirsiniz ve buna benzer ciddi anlamda güzel durumlarla iş yapma durumunuz var. Yalnız şuna dikkat edin. İş yapıyorum diye fazla açıldı da riskli işlere de girmeyin arkadaşlar. Bu tarihlere de dikkat edin. Venüs'ün durumu var arkadaşlar. Yani yay dedik aşksız yay olur mu? Olmaz. Aşk deyince de Venüs'le ilgilidir tabii ki aşklar. Venüs'te arkadaşlar 23 Temmuz 4 Eylül tarihleri arasında retro yapacak. Nerede yapacak? Sizin 9. evinizde. 9. ev zaten sizin kendi eviniz ve orada hukuk, felsefe, ideoloji vesaire gibi konular çok daha fazla gündeme gelecek. Bu gündem oluşuyor ya arkadaşlar işte bu gündem e, ne yapacak biliyor musunuz? Savunduğunuz bir ideoloji, savunduğunuz bir siyasi parti, savunduğunuz bir din, savunduğunuz bir tarikat, savunduğunuz bir fikir akımı sizin için artık bir şey ifade etmeyip, onun tam zıttı noktasında bir şeyler söyleyebilme durumunuz ortaya çıkabilir bu yıl. Yine aynı aynı zamanda yurt dışına gidip de akademik bir kariyer yapmak istiyordunuz, pandemiden dolayı yapamamıştınız falan filan. İşte bu dönemde bunu yapmak için fırsatlar açılabilir. Kariyer yurt dışı, yabancılarla bağlantılar e, üzerinden hem para kazanabilirsiniz, hem de akademik ilerlemenizi sağlayabilirsiniz. Belki de yabancı bir sevgili, yabancı bir aşk da hayatınıza girebilir. Değil mi? Değişik olur böyle şeyler. Ve yılın en önemli noktalarından bir tanesi de Plüton bu yıl Kova burcuna giriş yapıyor. Sizin de 3. evinize tekamül ediyor. 1 Mayıs 11 Ekim tarihleri arasında yaşadıklarınızı iyi gözlemlemeniz lazım. Çünkü bu tarihler arasındaki yaşadığınız bazı durumlar bundan sonraki 30 yılın adeta biraz böyle fragmanı olabilir. Fragman, hocam 30 yıl ne yaşayacağız, Oo oh, neler yaşamayacaksın ki sana oradaki Plüton 3. evinde zihinsel anlamda artık bir uyanıklık artık böyle her şeye yani her doğru her yerde söylenmezi size anlatacak bununla alakalı tecrübeler getirecek diğerli yaylar ve burada zihinsel anlamda iletişimsel anlamda bazı dönüşümler yaşayacaksınız bunun adeta bir göstergesi olacak. Yakın çevreniz, yakınlarınız, akrabalarınız eğitimlerle ilgili konular üzerinden köklü yenilikler, değişimler hayata girmeye başlayacaktır. Burada genel anlamda yıl içinde çok büyük inişler çıkışlar yaşamadan istikrarlı olarak gidecek olan burçlardan bir tanesi sizsiniz değerli yaylar. Jüpiter'in desteklediği zaman bu zamanları ki Jüpiter sizin kendi gezegeniniz onu da size söyleyeyim. Jüpiter biliyorsunuz bolluk gezegenidir. Hocam ben yayım ama Jüpiter'in bolluğunu görmedik. Görmeyebilirsin. Jüpiter yükselenine ters açığa almıştır. Başka bir şey vardır ki onların hepsi kişisel doğum haritanda. Kişisel doğum haritası analizi ya da astroloji eğitimleri için bizimle temasa geçebilirsiniz. Kanalımızda sizin seveceğiniz tam evrensel yaşamla alakalı konular, Din-astroloji ilişkisinden tutun da yani aklınıza gelebilecek tam sizin ilgi alanınızın konuları yer alıyor kanalımızda. Buyurun abone olun ve bu videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basın ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz değerli yaylar. Bana sormak istediğiniz sorular olursa bu videonun altında yay burcuyla alakalı soruları sorabilirsiniz. Sonraki yay burcu ile alakalı videolarımızda ve diğer alanlardaki videolarımızda buluşmak üzere sizlere çok ama çok güzel bir 2023 yılı diliyorum.